Bizden aşağıdaki eşitliği çözmek için gerekli olan adımların bir listesini çıkarmamız istenmiş. Yani soruyu çözmek için sırasıyla hangi işlemleri yapmamız gerektiği soruluyor. Eşitlik bu, işlemlerse bunlar. O zaman biz de listemizi yazmaya başlayalım. Sırasıyla ne yapacağımızı listeye not edelim. Çözmeye başlayabiliriz. Biliyorum bunu aklımızdan bile yapabiliriz ama ben yine de eşitliği çözmek istiyorum. 5x eksi 11 eşittir 42. Her zaman olduğu gibi bulmak istediğim değişkeni eşitleyin bir tarafında yalnız bırakmam gerekiyor. 5x'i bir tarafta bırakacağım ve daha sonra da x'in değerini bulmaya çalışacağım. 5x'i yalnız bırakmak için hemen bundan kurtulmam lazım değil mi? Eksi 11'den kurtulmak için de 11 eklemek yeterli. Ama bunu eşitliğin sadece bir tarafına yapamam, iki tarafa da yapmam gerekir ki eşitliğin dengesi bozulmasın. Evet, iki tarafa da o zaman 11 ekleyeceğim. Eksi 11 artı 11, sıfır etti. 5x eşittir, 42 artı 11 yani 53. Peki yaptığım ilk işlem neydi? İki tarafa da 11 eklemekti. O halde bu birinci işlem olacak x'in değerini bulmak için x'i burada yapay yalnız bırakmam gerekiyor. Peki, x'i yapay yalnız bırakmak için ne yapmam gerekir? 5'e bölebilirim, öyle değil mi? Böylece sol tarafta yalnızca sadece x kalmış olur. Ve yine eşitliği bozmamak için sağ tarafı da 5'e bölmem gerek. Yani o zaman 53'ü de 5'e bölelim. Ve ne olacak? x eşittir 53 bölü 5 ifadesini elde ettik. Ve soruyu da çözmüş olduk. Yani bu eşitliği sağlayan x değerini bulduk. Peki, yaptığım ikinci işlem neydi? İkinci işlem neydi? İki tarafı da 5'e böldük, öyle değil mi? O zaman bu da ikinci işlem olacak. Önce iki tarafa da 11 ekledim, sonra da iki tarafı 5'e böldüm. Şimdi listemizi oluşturabiliriz. Ne yapmıştık? İki tarafa da 11 ekledik. İki tarafı 11 ekleyince 5x eşittir 53 kaldı, sonra iki tarafı 5'e böldük. Ve bu sıralama doğru. Şahane.